inşallah irtibatı koparmadan sağlıklı bir şekilde e, bu semineri gerçekleştirelim. E, Mu'tezile okumaları beşinci seminerini yapıyoruz. Z Malum, Zemahşerinin Minhaç adlı eseri üzerinden. E, geçen hafta bir ara verdik. Ondan önceki hafta e, ilahi sıfatlar kısmını bitirdik. Yani e, Zemahşerinin kadim başlıyor altında ki bu da önemliydi. Yani neden bu başlığı koyduğu konusu üzerinde durmuştuk. Kadim başlığı altında incelediği ilahi sıfatlar konusunu ve bununla bağlantılı birtakım takım meseleleri gözden geçirmiştik. Bugün başka bir konuya geçiyoruz. Tabii bu sistematik bir metin. Her bir konu bir başkasıyla ilgili ilintili. Yani bir konuyu işlediğimizde aslında o konuyu yanımızda taşımış oluyoruz. Geride bırakmış olmuyoruz. Onu da yanımıza alarak, beraberimize alarak ilerliyoruz. Bugün teklif ve lütuf konusunu göreceğiz. İki konumuz var. Umarım tamamlamak, bitirmek mümkün olur. E, planlarıma göre de bir üç hafta içinde e, kalan kısmı müzakere edebileceğiz. Allah bir mani keder vermezse e, o yönde bir niyetimiz var. Şimdi yine klasik yayınları neşri çevirisi üzerinden e, takip edelim lütfen. E, teklif. Bugünkü başlığımız teklif. Mükellef kılma, yükümlü kılma. Ben dini sorumluluk diyorum. Dini yükümlülük diyorum. E, bu konu üzerinde duracağız. Bunu müstakil bir başlık altında inceliyoruz hem ahşeriyi. E, zaten Allah ve kısımın e, İnsan arasındaki en temel ilişki budur. yükümlü kılma, mükellef kılma, sorumluluk ilişkisi. Allah mükellif, insan mükelleftir. Allah yükümlü kılandır, sorumluluk yükleyendir. Yapması ya da yapmaması yönünde insana bir takım emirler ve yasaklar koyandır, kurallar koyandır. İnsan ise bunları yerine getirmesi beklenen varlıktır. Bu teolojinin, Allah ve insan arasındaki irtibatın en önemli kavramlarından bir tanesi. Bu konu üzerinde duracak. Bu geride bıraktığı ilahi sıfatlar mevzusunu şimdi artık daha kritik bir konuya yani bize dokunan, insanla ilgili olan bir konuya tatbik edecek bize mahşeri. Şimdi teklif nedir? Yapma veya yap hemen teklifin tanımıyla başlıyor burada. Teklif yapma veya yapmama türünden külfet oluşturan şeylere sevk etmektir. Bir kere Teklif, mükellefiyet kesinlikle bir meşakkatı içinde barındırır, bir mihneti içinde barındırır, imtihanı, külfeti, zorluğu içinde barındırır. Muhtezideye göre zaten teklifin iki temel şartı vardır. Teklifte de meşakkatin olması, bir de alam dediğimiz bildirmenin olması, bilginin olması e, mutlaka zor bir iştir bu, yani yerine getirmesi gereken husus bir mükellefiyettir ve kolay bir şey değildir. Ee, bu doğrultuda yaratıcı insanları yapması ya da yapmaması gereken bir takım iş ve davranışlara sevk eder. Eğer kesin bir şekilde yapmaya sevk etme olursa bu vacip kılmaktır. Mesela şunu kesinlikle yapacaksınız, bu size zorunlu. Mesela oruç tutmak, namaz kılmak gibi... Bunlar zorunlu olan davranışlar, ibadetler ya da adalete uymak, riayet etmek gibi kesin bir şekilde eğer mükellef, mükellif diyelim, yaratıcı insanların bazı işleri zorunlu kılıyorsa biz buna vacip diyoruz. Yani teklifin içeriğini oluşturan ve yapılması gereken zorunlu davranışlar diyoruz daha evladır tarzında olursa mendup kılmaktır. Bu evladır. Yani aslında bunu yapsanız da olur, yapmasanız da olur ama yapsanız çok daha iyi olur. Buna da mendup diyoruz. Kesin yani kesin bir şekilde yani yapılması gereken şeyler vacip ve mendup diye ikiye ayrılıyor. Yapılmaması gereken şeyler de bunun karşısında haram kılma, tahrim ve tenzih. Tenzihen mekruh oluyor. E, haramda da kesinlikle Şari diyor ki bunu yapmamanız zorunlu. Yapmanız değil de yapmamanız zorunlu. E, Tenzih-i da yapsanız daha iyi olur. Yani yapmasanız size günah olmaz. E, ama yapsanız çok şey e, yapsanız e, size günah olmaz ama ya, yapmasanız e, bu daha evladı çok daha doğrudur şeklinde. Dolayısıyla mükellefiyetin iki boyutu oluyor. E, yapmak ve yapmamak, yapılması gereken şeylerde vacip kılmak ya da ya da e, evla olanı seçmek şeklinde mendup kılmak, yapılmaması gereken şeylerde haram kılmak ve tenzihi mekruh şeklinde dört ana kategoride gerçekleşiyor bu mükellefiyetin ana unsurları. Mükellef olan fiiller ise iki türlüdür esasında. Birisi organlarla işlenen fiiller eee birisi de kalbin fiilleri diyecek. Yani efal kulup kulub ve efal-i meşhur Mutezile'de e, fiil tasniflerinden bir tanesi. Bu e, fiil tasnifleri konusunda bağlama göre değişen çeşitli türler var. Çeşitli e, kısımlar var. Burada bunlardan efali kulub ve efali cevari şeklindeki taksimi yani zaman e, belirtiyor. Bunun dışında da yani efal mütevellide, efal mübaşire şeklinde olan var. Zat üzerine zait fiil, zat üzerine zait olmayan fiil var. E, farklı fiil tasnifleri var. Ama burada e, organlarla işlenen fiiller, efal-i cevari, bir de kalbin fiilleri şeklinde. Bu organlarla işlenen fiiller, failin mutlaka bir alet yardımıyla gerçekleştirdiği işler bunlar. E, failin bu kullandığı alet kendi bedeninin bir parçası da olabilir. E, ya da hariçte dışarıda mevcut herhangi bir şey de olabilir. E, mesela hareket, hareket etmek organlarla işlenen bir fiildir. Mesela yürürken biz ayağımızı kullanıyoruz. Hareket etmemek de aynı şekilde yine. E, ayağımızı hareket ettirmediğimizde biz hareket etmiyoruz. Eylemsiz kalıyoruz. Birleşme, ayrılma, ses, itimat, bunların hepsi azarlarla organlarla işlenen e, fiiller. Bunlar dışarıda bir e, etki meydana getiriyor. Ve kişinin kudret alanının dışında, bedeninin dışında bir görüntü oluşturuyor. Bir de e, tam bunun tersi, kişinin e, sadece kendi iç bünyesinde, yani kudret alanında, kendi bedeninin içinde gerçekleşen fiiller var. E, ki e, bunlar... E, Bunlar hariçte tesir meydana getirmekle birlikte, yani bunların sebebiyet verdiği fiiller hariçte ancak gözükebiliyor. Bunların kendileri dışarıda gözükmüyor. Bunlar aslında zihni eylemler, zihinsel eylemler denebilir. Burada kalp kavramı bu fiziki organa işaret etmiyor. Daha ziyade buna zihin denebilir. Bazı yerlerde vicdan denebilir. Yani içinde bilişsel Fizik, duygusal, bütün eylemlerin gerçekleştirdiği yapıya biz kalp diyoruz burada. Mesela bilgi kalbin bir fiilidir, zam kalbin bir fiilidir. İrade, isteksizlik yani iradenin zıddı olmak bakımından bir şey yapmayı dilememek, istememek anlamında. Kerahat kalbin bir fiilidir. Akıl yürütme, pişman olma yani nedamet bütün bunlar kalbin bir fiildir. Burada fiillerle ilgili ana bir çatıyı da ortaya koydu. Çünkü e, yani mükellef olmak demek bir şeyi yapmak demek. Biz bu yapılan eylemlere bir değer yüklediğimizde, yani metafizik bir anlam yüklediğimizde Allah bizden bu eylemi yapılmasını istiyor ya da yapılmamasını istiyor dediğimizde bunlar e, vacip, mendup, e, haram ve e, mekruh kısımlarına ayrılacak. Ancak mükellefin e, nötr bir şekilde yani değer bağımsız bir şekilde yaptığı eylemler iki türlü ancak. Ya mükellefin yaptığı eylemler kendi bedeninin içinde gerçekleşiyor, bitiyor ya da bedenin dışında, kudret malının dışında belli bir tesir, belli bir etki, belli bir görüntü meydana getiriyor. Mesela bilgi, zan, irade, kerahat biz bunları fark edemiyoruz, görmüyoruz. Ancak bunu yapan kişiler bunların bu fiilleri yaptıklarını dan hiçbir şekilde herhalde şüphe duymuyorlardır. Yani insan düşündüğünden, pişman olduğundan, e, pişman olduğundan herhalde şüphe etmiyordur. E bunları da ortaya koydu. Bakalım e, bu tasdiple nereye varacak? Nereye gidecek? Nerede kullanılacak bu öncülü? E, vacip fiillerin hiçbir mükellefin zorunluluğundan azade kalamayacağı, mutlak manada en başta geleni Allah Teala'yı bilmeye yönelik akıl yürütmedir. Yani bu yukarıdaki vacip kategorisinde yapılması gereken eylemlerin en başında ma'rifetullah geliyor yani. İnsanın en temel eylemi yapması gereken şey, yani mükellefiyeti bu oluşturuyor zaten. En temel yükümlülüğümüz Allah'ı tanımak. E, Allah'ı tanımak da esasında bir sonuç. E, bunu da ancak akıl yürütmeyle, yani nazar yürütmeyle, nazar ile buna biz ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla kişinin en temel zorunluluğu Allah'ı bilmeye götüren Ma'rifetullah'a götüren akıl yürütmedir. Fiillerin bu tarzda belirli sınıflara ayrılması akıl yetkin olduğunda zulümden uzak durmanın ve Allah'a şükrünü eda etmenin mutlak olarak zorunluluğunu dışarıda bırakmaya yöneliktir. Şimdi ee, akıl neden bu fiilleri belli sınıflara ayrıldı? Ee, çünkü bir takım eylemleri dışarıda bırakmak e, istiyor. Ee, bir takım eylemleri daha böyle dini ya da teklifle ilintili ilgili hale getirmek istiyor. Ondan e, dolayı. E, dolayısıyla e, mesela e, burada onun daha ziyade önem vereceği eylemler Kalbin fiilleri olacak. Mesela hareket, hareketsizlik, birleşme, ayrılma gibi eylemler değil. Burada teklifle teklif söz konusu olduğunda üzerinde durulması gereken eylemler daha ziyade kalbin eylemleri. Mesela iman gibi, küfür gibi, şirk gibi, nifak gibi kalbin kalbin eylemleri, zihinsel edimler ya da zihinsel fiiller. Bunları birbirinden ayırmak için bu tasnifi yapmış. E, akıl yetkinli olduğunda zulümden uzak durmanın Allah'a şükrünü eda etmenin mutlak olarak zorunluluğu dışarıda e, bırakma yöneliktir. Neden peki? Ha, onu açıklıyor zaten. Bunu ben söylemeyeyim. Zemahşerir söylesin. Çünkü Allah'a şükrü eda etmek mutlak olarak değil, bir şarta bağlı olarak vaciptir. Bunlar zorunlu olarak, mutlak olarak zorunlu olan eylemler değildir. Bunların öncesinde e, mutlaka olarak e, verilmesi gereken e, bir takım ee, ön şey şartlar ön e, gereksinimler söz konusu Bunlar gerek Bunlar yapıldığı takdirde Ancak bunlar zorunlu olabiliyor ee, mesela şunun gibi diyor şayet bu nimetle bana iyilikte bulunmayı irade eden bir yaratıcım var ise o şükredilmesi gerekendir demektir Yani ben Allah'a şükretmeden önce mutelie göre önce şükretmem gerektiğini bilmem gerekiyor Dolayısıyla mutlak bir vacip değil bu, daha ziyade bir şarta bağlı bir e, vacip. Bir şarta bağlı e, bir vacip bu. E, bunun için de öncelikle benim zihnimde, e, biraz önce bu kalbimde diyeyim, kalbimde e, bir kere bir nimetin olduğunu bilmem lazım. Bu nimeti bana veren irade sahibi bir yaratıcının olduğunu bilmem lazım. Ve ardından benim ona şükretmem gerektiğini bilmem lazım. Bütün bunların üzerinde, bütün bunlar bana verildikten sonra ben ancak şükredebilirim. Aslında burada geçen derslerde de bahsettiğimiz hatır teorisine atıf yapıyor, havatır teorisine atıf yapıyor. Bu havatır işte. Bu hatır, havatır işte ister hatırlatıcı deyin, ister vicdani uyarıcı deyin, ister... Ne diyeyim, bir şekilde kişinin gelecekte eğer bir şey yapmadığı takdirde ileride onu bekleyen olumsuz sonuç hakkında ona bilgi veren, onu ikaz eden bir mekanizma değil, burada hatır teorisini işaret ediyor. Hatır, mutezile düşüncesinde çok merkezi yerde bulunan bir kavram. Çünkü teklif hatıra bağlı. Hatır yoksa mükellefiyet yok. Yani. Hatır yoksa, hava hatır yoksa, daha iyi yoksa hatta e, bu mükellefiyet yok. Yani sizin bir şey yapmanız için, yani Mu'tezle'de sizin bir şey yapmanız için e, sizi bu yükümlülüğü e, sağlayan, bu yükümlülüğü size veren zatın, varlığın öncelikle bu koşulları oluşturması gerekiyor. E, işte vücub alallah denen şey de bu zaten muhtezler Yani Allah'a bu vacip, Allah'a bu zorunlu. Yani Allah bunun aksini yapsa, yani bunları vermese onun için kabih olur, kötü olur, hasen olmaz. O sebeple Allah bütün bu objektif şartları her mükellef için ya da mükellef olma imkanı, ihtimali bulunan her varlık için bu ortamı döşemesi lazım, oluşturması lazım. O yüzden şükretmek mutlak bir vacip değildir her kulağa. Yani şarta bağlı. Eğer şartlar gerçekleşmezse zaten diyelim ki e, işte o şeyde olduğu gibi ehl-i fetrette olduğu gibi şartlar gerçekleşmezse bu durumda e, şükrün e, gerekliliği konusunda da bir takım e, durumlar söz konusu olabilir. E, bunun zorunlu oluşundan hiçbir mükellef ve azade değildir ifademiz. Yani burada başka bazı e, fiilleri dışarıda bıraktığını söylüyor. Mesela emanetin iadesi, telef edilen şeyin değerini ödenmesi, anababa hakkın eda edilmesi gibi şeyler. Bunların vacipliği başka türden bir vaciplik. Yani yukarıda hiçbir kulun, hiçbir mükellefin azade kalamayacağı şey Allah'ı bilmeye götüren akıl yürütmedir. Burada aslında temellendirilen şeylerden bir tanesi kelam yapmanın imkanıdır. Yani biz Kelam yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Kelam nedir? İşte kelam tam da budur yani. Kelam bu mükellefiyetin temellendirilmesidir. Bu doğrultuda şartların belirlenmesidir. Allah ve insan arasındaki ilişkinin kurulmasıdır. Yani mutlak sıfatları olan varlıkla e, onun yükümlü kıldığı yaratılan arasındaki ilişkinin doğru yapısal bir şekilde kurgulanmasıdır. Eğer biz bu, bu yapıyı doğru bir şekilde tesis edersek ancak kelam yapabiliriz, yaptığımızı söyleyebiliriz. Şimdi peki, bu giriş paragrafından sonra gelelim, peki bu mükellef kılmanın hasen olduğunu delili nedir? Şimdi ilahi fiiller, mültezliğe göre bütünüyle bir hasendir. Yani Allah kabihi işlemez. Bütün ilahi fiiller hasendir, iyidir. Yani insanın maslahatına uygundur. Asla ya da salah teorisi gereği. Biz mükellef kılmak hasen olduğunu nereden biliyoruz? Kötü olabilir. Yani zahiren görüntüde bizim için olumsuz gibi gözüküyor takım şeyler. Mesela mükellef olduğumuzda, o yükümlülükleri edindiğimizde, bunların farkına vardığımızda, bu bizi hiç de bu dünyada bazen hatta çoğunlukla çok da iyi bir pozisyona sokmuyor. Yani e, yapmamız gereken şeyler zaten zor, meşakkatli, kolay değil. Bu da bizi bazı zorluklarla karşı karşıya getiriyor. Peki bunun bizim için iyi olduğunu nereden bileceğiz biz? Yani iyi olduğunun delili nedir? Çünkü bu kişiye kendisinin yanında mükellefiyetin getirdiği zorlukların küçük kalacağı, övgü ve taltife medar olacak tarzda hak edilmiş, sürekli büyük katışıksız faydalar demek olan, sevaba ulaşma imkanı sunmaktır. Yani ahirette e, sevaba ve ikaba e, ulaşma imkanı veriyor bu bize. Her ne kadar bizim için bir meşakkat olsa bile, bir sorumluluk olsa bile, bir zorluk olsa bile e, ileride ahirette bir sevaba, bir mükafata ulaşma imkanı sağlıyor ki bunda da katışsız sır yani mutlak faydalar var. Bunun yolu da, yani ahirette bu sevaba, bu mükafatı el, el, elde etmenin tek yolu da mükellef kılmaktır. Başka yolu yoktur. bunun Bunda da hiçbir kabihlik yönü söz konusu değildir. Tabi burada e, mutlak dini düşünce, yani kelam, e, hem dünyayı hem ahireti dikkate alan bir teori ortaya koyuyor. Yani kelamın teorisi tek bir dünya üzerine kurulu değil. İki dünya üzerine kuruldu ve iki dünyayı birlikte dikkate aldığımızda ancak gerçek anlamda bir bütünlük oluşabiliyor. Bakın burada mesela dünyevi bir olumsuzluğu, yani olumsuz gibi görünen bir durumu, uhrevi bir sevaba bağlayarak, onun öncülüğü yaparak, onu da olumlu hale getirdi. Yani bir şey, eğer götürdüğü şey olumluysa, e onun burada zahiren e, meşakkatli bir durum olmasının e, hiç de bir sorun teşkil etmeyebilir. Bu sevaba ulaşma imkanı, ya bu şuna benziyor, yani üniversite sınavına hazırlanıyorsun zaman neticesinde niye o kadar motive oluyoruz biz? Yani biz onun neticesinde elde edeceğimiz sevabı, mükafatı düşünerek bunları yapıyoruz. Onu düşünerek yaptığımız için de buradaki bütün o meşakkatler, külfetler bir, bizim açımızdan bir hasen bir eyleme e, dönüşüyor. Bu sevabı ulaşma imkanı sunma hasendir. Nitekim aklı başında kimseler kişinin çocuğuna ilim ve kar elde etme amacıyla büyük zorluklar yüklemesini iyi hasen olduğunu düşünür. Bak, tam da bizim verdiğimiz örneği verdi. E, yani, i̇limde ve kar elde etmede bazı meşakkatler, zorluklar var. İnsanlar, evlatlarına ya da yanlarında bulunan kimseler bu mükellefiyetleri yüklerler ama bunun neticesinde biz iyi bir sonuca e, varacağımızı düşündüğümüz için bunu e, yaparız. Dolayısıyla burada bir kabihlik yok. Peki. Ben şöyle metne bakıyorum. Şimdi bir de ana ekrana bakayım. Kendimi iyi ortalayabilmiş miyim? Şimdi Abdullah Hoca tekrar uyarmasın kamerayı ortalama hocam demesin bana. Şu ortalama olayını başaramadık bir türlü. Evet. Çetten bir şeyler var. Çette tamam, kendi aranızda iç yazışmalar olmuş burada. Ee, onları görmedim. Şimdi devam ediyorum. Bu kadar buraya kadar olan kısımda herhangi anlaşılmayan bir şey yok sanıyorum. Ee, teklifi açıkladı. Teklifin neden Hasan olduğunu basit bir şekilde benim anlayacağım şekilde açıkladı. Şimdi gelin devam edelim. Peki. E, teklif yani dini sorumluluk, yükümlülük iyidir ama onun iyi olmasını sağlayan şartlar nelerdir? Dersen şunu derim, yani teklif nasıl gerçekleşirse benim için iyi olur. Şunu derim, bunda kötü bir yönün bulunmamasıdır. Bir kere teklifte kötü bir yön yoktur. Teklifin, mükellefin, mükellef tutulduğu şeylerle Allah'a kulluk edeceğini bileceği tarzda fiilde bulma zamanından önce gelmesidir. Yani teklif e, fiili, eylemi önceler. Yani kişi eylemden önce yükümlülüğünü bilmelidir. Eylem anında değil, eylemden sonra da değil. Bunu yapan şey de hatırdır. Yani bir tür dini uyarıcıdır. Bu hatır aynı zamanda bir lütuftur. Şimdi bir sonraki konuda e, göreceğiz. Yani lütuf konusunu. Hatır aynı zamanda bir lütuftur. Allah'ın bir lütfudur. Çünkü e, daha önce de söylemiştik. Yani burada bir imtihan var, bir mükellef, bir, bir teklif var. Ancak bu teklifte Allah e, lütfuyla buradaki denklemi kul lehine bozuyor. Yani Allah lütfederek Burada insanın aslında başarmamasına değil, başarılı olmasına yönelik taşları düşüyor, yolları düşüyor, peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor. Onun öncesinde daha, daha önemli bir şey yapıyor. O da insana bir takım duygularla dürtülerle, içgüdülerle bu, bu yapıya, bu ortama hazırlıyor. Bunlardan bir tanesi de Hatır mutlaka eylemden önce e, bu bilişsel açıdan hiçbir sorunun olmaması lazım. Kişi yükümlü tutulacağı şeyleri bilmesi lazım. Bunlara yönelik bir motivasyonun da bulunması lazım. Bunların önce gelmesi gerekiyor. Ee, evet, şimdi önce, bulunma zamanı önce gelmesi. Emredilenin mümkün olup, hasen oluşunun ötesinde ilave bir özelliğinin bulunmasıdır. Yani emredilen şey, yükümlü tutulan şey, kulu yapabileceği bir şey ol olmalı. Yani şu dağı tepende taşı, ellerinle e, havaya kaldır gibi bir yükümlülük olmaz. Bu teklif malayı tak e, olur ki bu caiz değildir, mümkün olması lazım. Hasen oluşunun ötesinde ilave bir özelliğinin de bulunması lazım. Yani evet yapılması gereken eylem iyi ama bu eylemin ya zorunlu ya da evla olunu tercih etme yönünde hani sevk edilme anlamına gelen mendupluğunun bulunması gerekiyor. Mükellefin kendisine kudret ve ihtiyaç duyduğu organ ve benzeri her şey verilmek suretiyle fiilde bulunmaya imkan sahibi ve engelleri giderilmiş olmalı. Yani mükellefi mükellef Bilgi açısından, bilişsel açıdan değil de fiziksel açıdan da eğer e, yapılması istenen eylem için ihtiyaç duyduğu bütün organlar ona verilmiş olmalı. Yani e, namaz kıl deniyorsa, e, namaz hangi organla kılınıyorsa organların tam olması e, gerekiyor. imkansız eğer Allah'ı bil deniyorsa o Allah'ı bilmeye yarayan organ neyse akıl onda olmalı. Akıl vermesi gerekiyor Allah'ın. Bu da Allah'a vaciptir. Bütün bunlar Allah'ın zorunlu olarak kula sunması gereken imkanlardır. Fakat bu zorunluluk kavramını çok iyi tahlil etmemiz, anlamamız lazım. Muhtezidin Allah'a nispet ettiği zorunluluk, yani Allah bunu yaptığında bir eksikliği gidereceği, tamamlanacağı ya da onu başka varlıklara muhtaç bırakan bir zorunluluk değil. Bu onun kemaliyle alakalı bir şey. Yani Allah bir eylemi yapmadığında onun açısından kötü oluyorsa yani onu onu onun tanrı olmasıyla uyuşmuyorsa Allah bunu yapma yapmamazlık edemez. Edememesi anlamında bir e, zorunluluk. Ona yakışan bir eylemi yerine getirmesi anlamında yoksa yapabilir, yapmayabilir ve her iki durumda da yani onun bundan bir menfaati, bir faydası ya da bir eksikliğini gidermesi gibi bir durum söz konusu olmaz ki e, hariçte dış dünyada e, insanlar e, zorunlu olarak bir iş yaptıklarında e, ya onları bu eyleme bir üstte bulunan, üst kategoride bulunan bir varlık zorluyordur ya da bu zorunlu eylemi yaptığı zaman insanlar bununla e, bir takım şeylerden kaçınıyorlardır. Yani mesela e, açlığını gideriyordur. Mesela mecburen yemek yiyoruz diyelim zorunlu olarak. Böylece hayatta kalıyoruz. Ne bileyim, bir takım eksikliklerimizi gideriyoruz. Allah için böyle bir durum söz konusu değildir. Bu doğrultuda geçen bölümde Gani ismini ya da e, Mu'tecili'ye göre sıfatını neden e, ayrıntılı işlediğini, incelediğini belirtmiş olalım. Yani mutezile sıfat teorisinde gani ile onun kabihi işlememesi arasında doğrudan bir ilişki var. Yani onun vücub Allah doktrini arasında onun gani olmasıyla bir bağlantı var. Bunu özellikle vurguluyorlar. Vücub alallah fikriyle bağlantılı olarak. Çünkü gani muhtaç olmamak demek. Müstani olmak demek bu anlamda. Bir diğer şart, burada neden teklif hasen ya da teklifin hasen olmasını sağlayan şartlar nelerdi? Onları sıralıyoruz. Mükellefin bunun vacip olduğunu ve karşılığında sevabı hak edeceğini bilmesi şeklinde taat filine yönelik kuvvetli bir güdüsünün bulunması lazım. Ve bunun kendisine zorluk teşkil ettiği yönünde bir ters güdüsü bulunacak biçimde farklı güdülere maruz kalması bu da çok ilginç. Ben bununla ilgili bir kitap yazdım. Bu akademiya sayfasından indirebilirsiniz. Henüz hariçte nüshası yok. PDF olarak oradan bulabilirsiniz. Devai teorisi. Dai devai teorisi. Bu çok çok mühim. Yani muhtezde psikolojisinde mutlaka insanda bir güdü bulunmalı. Yani taate yönelik bir güdü bulunmalı. Ve onu taat Ten, e, yani itaatsizlikten ya da masiyetten uzak tutan da bir ters güdü yani sarıf bulunmalı Bu, sarıf da bir güdü daha iyi gibi ama ters güdü yani terk etmek mesela sariftir yapmak daha iyidir yani bir şeyi yapmaya yönlendiren motive, motivasyona biz daha iyi diyoruz e, bir şeyi yapmamaya, terk etmeye ya da yapılmakta olan bir eylemi bırakmaya yönlendiren motive, motivasyonu ise sarıf e, diyoruz. E, ki bu dailerin türleri e, var. Ne bileyim, e, mesela muhtezilere göre haber almak bile bir daidir. Yani bir motivdir. Hani haberleşmek, e, dedikodu, yani konuşmak, e, başka birinden haber yoluyla bir bilgi elde etmeye yönelik hareket etmek de bir daidir. Yani bununla e, Muhtezile kişiyi fiile sevk eden dini, gayri dini, yani bunlardan bazıları doğrudan dini konulara dair olabilir. Mesela itaate yönelik bir eyleme sevk edebilir. Bazısı da mesela yemek yemek gibi, ne bileyim aslandan kaçmak gibi, böyle tamamen kişinin kendi kendilerini, insanlığını, kendi, kendi türünü korumaya yönelik, kendisini korumaya yönelik bir motivasyon da olabilir. Doğrudan dini olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Bu dailerin çeşit türleri var. Mutlaka da'i ve salif olmadan mükellefiyet olmuyor Muhtezide'de. Hatır olmadan mükellefiyet olmuyor. Yani kişi de mutlaka belli eylemlere yönelik onu sevk eden bir bir altyapının, bir motivasyonun, bir mekanizmanın olması gerekiyor. Ee, mükellefiyeti yükleyenin kulu taati yönlendirecek ve bunu yapmamaktan alıkoyacak bir lütfu varsa ona lütufta bulunması. Mükellefiyeti yükleyen derken Allah mutlaka bir lütuf olması gerekiyor. Ee, yani burada en başında bakın daha biz bir şey yapmadan, kul bir şey yapmadan önce teklifin hasen olması için, iyi olması için Allah'ın yapması gereken pek çok yükümlülüklerden böyle bahsediyor. Mesela lütuf yoksa yine aynı şekilde mükellefiyet söz konusu değil. Mutlaka lütuf olması gerekiyor. Çünkü yani Allah'ın iyi olması onun kulunu yani cennete gidecek şekilde, sevap kazanacak şekilde, iyi olacak şekilde bu sistemi kurmasıyla ilgili. Bunun için de mutlaka ekstra şeyler vermesi gerekiyor. Lütuflar vermesi gerekiyor. Yani bu dengeyi, iyilik-kötülük dengesini, iyilik lehine bozması gerekiyor. İşte kitap göndermesi, ondan sonra nebi göndermesi, akıl lütfetmesi ve akılda işte bir takım hatırların onu iyiliğe sevk etmesi ya da kötü bir eylem yaptığında yapacağında ileride bunun olumsuz sonuçları ile ilgili böyle negatif yani bazı duygular ona hissettirmesi, yani Allah'a karşı gelirsen ileride cehenneme gidersin gibi ya da rezil olursun gibi bütün bunları ona vermesi gerekiyor. Lütuf olarak Lütuf kabiliğinden ona vermesi gerekiyor. Ee, işte mükemmel bir mükellefiyeti hasen yapan şeylerdir ve bütün bunlar, hepsi Allah'la ilgilidir. Daha insandan insandan beklenen bir şey yok. Önce Allah kendine düşen görevleri yerine getirecek. Ehl-i Sünnet bunu tabi dilinin ucuyla daha böyle bazı kendi sistemi açısından bazı kavramlara ilahi kudretin uzantılarına, imalarına dikkate alarak söylüyor. Aynı şeyleri onlar da söylüyor ama Mu'tezli bunları biraz daha doğrudan söylüyor. Arada bir ton farkı olduğunu söyleyelim. İki ekol arasındaki ihtilaf ortaya çıkaran da bu ton farkıdır. Daha önce mi bilmiyorum. Yani teşbihte hata olmasın. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Yani mutezile sanki böyle işveren ve işçi arasındaki ilişki gibi mükellef ve mükellef arasındaki irtibatı kuruyor. Yani işveren önce ona gereken bütün şartları ya da patron ona gereken bütün şartları sağlayacak. Ondan sonra ancak ondan karşı taraftan bir şey bekleyebilecek gibi. Ama ehli i sünnette ise Allah ve kul arasındaki ilişki malik ve memluk yani, köle ve kral ve köle arasındaki ilişki, iletişim gibi kurulduğunu ben sezinliyorum. Onu da burada belirtmek isterim. Peki, buradan burada ters bir soru, buradaki anlatılanlara aykırı bir soru gündeme gelebilir. Peki, Allah'ın cehennemlik olduğunu bildiği bir kimseyi mükellef tutması nasıl Hasan olur? Yani tamam ilahi bilginin önünde hiçbir engel yok. Bütün malumatı, bütün bilinenleri kuşatıyor. E, o zaman e, Allah iyi de biliyor, kötüyü de biliyor. Kader problemi ilgili bir soru. Şaki olduğunu bildiği bir kimseyi niye mükellef tutuyor? Burada. Yani, çünkü o kişi e, zaten cehenneme gidecek. Ne yapalım demiyorum, aldım. Çevap kazanmayacak. O yüzden bu dünyada bu teklife yani bu meşakkate katlanmasının sebebi ne olabilir? Hani mümin için şöyle bir şey diyebiliyoruz, evet bu dünyada ne çekti ama ötede kazandı. Şakip ötede de bedbahç, bu dünyada da bedbahç. Dolayısıyla yani yani bu dünyada da onu mükellef tuttu, yükümlülükler yükledi. Bu dünyada da zorluk çekti, öbür dünyada da cehenneme gitti. Bundaki hasenlik yönü nedir peki? Bunu, bu, bu niye iyidir? Derim ki, Allah'ın cennetlik olduğunu bildiği kimseyi mükellef tutmasının hasen oluşuyla aynı açıda. Zira sahip ve şakin her ikisi de fiil yapmaya imkan sahibi ve engelleri giderilmiş olma noktasında Allah'ın ilmi açısından eşittir. Yani Allah e, e, iyilik yapanların cennete gideceğini de biliyor, kötülük yapanların cehenneme gideceğini de biliyor. Allah onları doğru yola açıklamış ve ikisine de hak ile batılı ayırt etme öğretilmiştir. Ancak birisi kendisi için güzel bir tercihte bulundu Said. ikincisi ise kötü tercihte bunu şaki olmuştur. Böylece de kabihlik mükellef kılmadı değil. Kötü tercihte bunların fiili için söz konusu. Tamamen muhteşeminin kul fiilinin halıkıdır. Yani kul eylemlerinden sorumludur. Kul şaki ise Said ise bu iki Hükmü, hükmün oluşmasını sağlayan da kendi eylemleridir. Allah'ın bilgisi, Allah'ın önceden bunları bilmesi, ezeli bilgisiyle bu neticeleri öngörmesi, onları netik karara bağlamaz, onu hükme dönüştürmez demek istiyor. Yani insan yaptığı için Allah bilir, yoksa Allah bildiği için insan yapmaz. Ona da o şekilde cevabını verdi. Bir soru daha var burada. Peki mükellef kılma, yani teklif, kendisiyle amaçlanan şeye ulaştırmadıysa bunda bir fayda yoktur. Ve aslında azap sebebi olmuştur dersen şunu söylerim. Aksine bunda iki fayda söz konusudur. Yani şimdi Allah en başta insanlar cennete gitsin, sevap kazansın diye bu teklif ortamını, bu dünya ortamını oluşturdu imtihan ortamını oluşturdu. Ancak kişi bu imtihanda başarısız oldu. Dolayısıyla bir fayda elde edemedi. Yani aslında Allah'ın hani hasen diye kurduğu bir ortam o kişi için bir azap sebebi oldu. Yani hiç yapmasaydı Allah bu dünyayı haş, hiç kurmasaydı bu insanların Hiçbiri de evet cennete de gidemezlerdi ama cehenneme de gidemezlerdi sonuç itibariyle. O insanların azap sebebi de ortadan kalkmış olurdu diye böyle bir ters soru sorulabilir mi? Şunu söylerim diyor. Aksine bunda iki fayda söz konusudur. Yani bunda bile bir fayda vardır. Birincisi bizde sevabı ulaşmayı mümkün kılma, bunu elde etme imkanı vermek. Bir kere en başında Allah o hani azaba ulaşan ya da bu dünyayı değerlendiremeyen kâfire en başında değerlendirme imkânı veriyor. Sevaba ulaşma imkânı veriyor. Birincisi bu. Bu bir faydadır. İkincisi ise itaat eden kimse lütufta bulunmaktır. Zira kişi herkesin ancak sayıt olarak öleceğini bilseydi, bu onu günahları işlemeye cüretlendirirdi. Yani itaat eden kimse de onların durumunu görüyor. O şakilerin durumunu, e, kafirlerin durumunu görüyor. Böylece o da e, bu dünyada e, günahlara işlemeye cüret edemiyor. Dolayısıyla burada da her halükarda iki tane fayda olduğunu e, öngörüyor. Fakat kiminin, sayı, kiminin şaki olacağını bildiğinde şakilerden olma endişesiyle günahlara yönelmez. Bu faydanın başkasına racı olması, onu mükellef kılmanın sağladığı bir fayda olmaktan çıkarmaz sevap elde edememe ve azaba maruz kalma ise bizzat mükellef kılmadan değil mükellefiyetin gereğini yerine getirmeyen kimseden kaynaklanan bir şeydir bu da bir önceki paragrafta açıkladığı şeyi atıfla bunları izah ediyor yani özetle sistem sistem pür fayda üzerine kuruludur maslahat üzerine kuruludur bunu Kur'an'da mükellif Cenab-ı Hak'tır ve onun bütün eylemleri hasendir. Ana teoriyle uyumlu bir şekilde bu soruları da savuşturmuş oldu. Şimdi Allah onun iman etmeyeceğini bildiğinden kul imanı kadir değildir dersen hayır. Evet. Bunu biraz önce geçti zaten söylemiştik. Evet, şimdi burada gelelim 45. diğerlerini atlıyorum. Benzer şeyler, benzer itirazlar var burada. Yine e, açıkladığımız minvalde anlaşılabilir hepsi diye düşünüyorum. evet. Şöyle bir bakayım. Evet. Kimler var, kimler yok. Bir nefes alayım şöyle bir. Güzel. Nasıl takip edebiliyor muyuz? Var mı buraya kadar olan kısımda bir soru, bir e, izah edilmesi gereken bir husus? Yoksa en sona mı erteleyelim? En sona mı bırakalım yine? Tamam, iyi. Hiç şey yapmadan o zaman e, motivasyonumuzu, daha iyimizi, deva iyimizi e, hazır Hümeyra'dan bu hatır gelmişken e, hiç bozmadan devam edelim inşallah. Yine e, en sonunda sorular olursa onlarla birlikte e, tamamlamış oluruz. Şimdi, heh, şimdi akıl yürütme nedir? Akıl yürütme nedir dersen? Nazar yani. Şunu derim, bilgi ve zanları düzenlemek suretiyle bunlar aracılığıyla bilgi, bilgi veya zanına ulaşmak için düşünmek ve istitlalde bulunmaktır. Yani biz akıl yürütme ile aslında bir bilgiye ya da bir zanına ulaşmak istiyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bizde mevcut olan bilgileri ve zanları organize ediyoruz. Belli bir istikamette, doğru bir formatta yani mantık ilkelerine göre, doğru düşünmenin ilkelerine göre yapılandırıyoruz ve bir istidilerde bulunuyoruz. Yani bir şeye varma yönünde bunları organize ediyoruz. Buna biz akıl yürütme e, diyoruz. Mesela bir duman görüp bunun altında bir ateşin bulunduğunu bilen kimse örneğinde olduğu e, gibi. Yani bir duman gördüğümüzde e, duman e, bu, bunu biz bir başka bilgiye ulaşmak için bir öncül haline getiriyoruz. Burada bir duman varsa demek ki bir ateş vardır şeklinde bir sonuca ulaşıyoruz. Mevcut bilgiyi, yani müşahede edilen bir durumu bir başka bilgiye ya da bir zanna ulaşmak için zihin organize ediyor. Çünkü hani zihinde mutlaka bir takım bilgiler var, zorunlu bilgiler var. Biz bu zorunlu bilgilerden hareketle bir başka bilgilere ulaşıyoruz. Çünkü Razi'nin de dediği gibi eğer hiç bilmeseydik, zihnimizde hiçbir bilgi olmasaydı bir şeyi bilmeyi de isteyemezdik. Eğer her şeyi bilseydik yine bir şeyi bilmeyi isteyemezdik. Bizi e, bilmeye götüren şey aslında e, mutlak cehalet ya da mutlak bilgi değil, e, zanlı galip. yani. Şüphe aslında. Bütün bunların başında bizi bir şeyi bilmeye götüren şey şüphedir. Yani tam bilgide, tam tatmin olma, sükunlu neft noktasına ulaşamamamızdır. Ulaşma yönünde bir e, tereddüt, e, tereddütün bizde bir gerilimin, bir durumun e, oluşmasıdır. Bu da bizi bir şeyi bilmeye sevk eder. Kişinin bu bilgiye ulaştığı şey daha önceki iki bilginin zihinde düzenlenmesidir. Nazar budur. Akılda kıyastır yani. Nazar dediğim şey aslında bir tür kıyastır. Yani zihinde bazı önermelerin doğru bir şekilde sıralanması ve bunun sonucunda belli bir neticeye ulaşmak. Kelam da budur zaten. Yani kelamda yaptığımız şey, kelama zaten yöntemi itibariyle ilmi istillal de denir ya da ilmi nazar ve istillal de denir. Peki akıl yürütme niye zorunludur? Akıl yürütme neden zorunludur? Çünkü zorunlunun anlamını daha önce açıklamıştı biliyorsunuz. Yani zorunlu kişi yapmadığı zaman bundan bir zarar görüyor. Yani akıl yürütmediği zaman da insanın bundan bir zarar görmesi lazım e, mutlaka. Şöyle derim, Allah'ı bilmenin vacip olması sebebiyle Allah'ı bilmek zorunludur. Zira buna ulaşmanın akıl yürütmeden başka hiçbir yolu yoktur. Yani kelam yapacaksınız diyor. İstidler, gidimli akıl. Tamam yani bunun başka bir yolu yok. Allah'ı bilmenin tek bir yolu var. O da akıl yürütmedir. Yani bu da keşif yok. Keşif teorisi, ilham, sezgi, böyle mükaşefe, kalbi bilgi vesaire böyle şeyler yok. tek bir yolu var. O da ancak akıl yürütmedir mevcut bilgilerden zorunlu bilgileri alt alta üst üste doğru bir şekilde sıralayacaksınız ve bunun sonucunda bir başka bilgiye ulaşacaksınız. Allah'ı bilmenin tek yolu bu. Yani yani kozmolojik delil, teleolojik delil. Yani bunun başka bir yolu yok. Ontolojik delil değil. Burada anlatılan bu. Bilme de vadiptir. Çünkü Allah'ı bilmek de zorunlu. Çünkü Rabbini onun sevap ve ceza vereceğini bilen kimse cezanın sebebi olan kabih fiillerden çok daha uzak olur. Yani bu zorunludur. Yani insanın menfaat nedir demek istiyor. Buradaki insanın isbet de zorunludur demek. Menfaat nedir, maslahatınadır demek. Yani insan bunu yapmadığında zarar görür demektir. Yani Allah, insan Allah'ı bilmezse bundan zarar görür. Yani cehenneme gider de ikaba maruz kalır. Bunun tek yolu da akıl yürütmedir. Yani nazardır. Önermeleri arka arkaya sıralamak ve bundan doğru bir netice üretmektir. ya zannedilen zararlardan kaçınmak aklen vaciptir. ki aklı başında kimse insanların birbirlerine dalalete düşmekle idham ettiğini duyduğunda dalalet üzere olmaktan korkar ve bu noktada onun için durumun açıklığa kavuşacağı şey, yani araştırma ve tahkik etmek e, vacip e, olur. Evet. Tıpkı bir yola çıkmak isteyen birisinin bu yolun tehlikeli. Yani, evet, yani mutlaka e, yani akıl yürütmek e, şuna benzetiliyor. Yani bir insan dalalete düşmekle idham edildiğini duyduğunda bundan korkar, dalalete düşmekten korkar ve kendi durumunu araştırır, tahkik eder, bu zorunludur, bunu yapmak zorundadır. Aynı buna benzetiyor. İnsanın marifetullah yolunda akıl yürütmesini, çünkü ileride bunu yapmadığı zaman bir tehlikeye düşme, kötü bir durumla karşı karşıya gelme ihtimali söz konusu, Aynen yola çıkmak isteyen birisi, yolun tehlikeli olduğu hususunda bir bilgi elde ettiğinde ya da yolun güvenli olduğunu yönünde bir bilgi elde ettiğinde bunu mutlaka araştırması gerekiyor. Bu akıl yürütme bizi ötede, ileride daha kötü durumlardan, küfür gibi, şirk gibi, tabii burada söylemiyor bunları, nifak gibi bir takım itikadi hastalıklardan muhafaza edeceği için zorunludur. Peki. Niçin Allah'a bilmenin akıl yürütmeden başka yolu olmadığını iddia ettim dersen, yani keşif yolu var. Ondan sonra keşfin farklı türleri var. Hatta e, akıl yürütmenin de farklı türleri var. Yani dini kavramlara e, referans yapmadan yapılan bir türü de var. Felsefi bir akıl yürütme de var. Keşfin de farklı türleri var. Niye bunların da e, mümkün olmadığını, mümkün olduğunu insan için mümkün olduğunu iddia etmedin? Çünkü şani yüce olan Allah zorunlu olarak veya müşahede ile bilinemez. Yani Allah zorunlu olarak bilinemez. Eğer Allah zorunlu olarak bilinseydi imtihan ortadan kalkardı. Zaten herkes Allah'ı bilirdi. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğimiz mükellefiyet yükümlülük ortadan kalkardı. Çünkü yükümlülük en başında nasıl kurgulandı? Ee, yapmak ya da yapmamak şeklinde. Yani mükellefin yapması gereken şeyler var, yapmaması gereken şeyler var. Evet, şimdi Allah'ı bilmek zorunlu olsaydı o zaman bu yapma ya da yapmama seçeneği ortadan kalkardı. Zaten herkes zorunlu olarak onu biliyor olurdu. Böyle olmaz. Yani Allah'ı bilmek zorunlu olarak gerçekleşen bir eylem değildir. Müşahede ile de olmaz. Yani Allah'ı biz görmüyoruz çünkü. Kelamda müşahede verisi, duyu verisi zorunludur. İşte havası selime dediğimiz beş duyu organıyla elde edilen veriler zorunludur ve zorunlu bir bilgi e, ortaya koyar. Ancak biz doğrudan Allah'ı, biz bu müşahede verisi üzerinden yaptığımız istidlalle işte kozmolojik delil, hudüs delili, imkan delili bunu dayanıyor zaten. Ya, teleolojik delil de buna dayanıyor. Biz bu müşahede üzerine kurduğumuz delil üzerinden Allah'a ulaşırız. Yoksa doğrudan ile Allah bilinmez. Yani gözle Allah görülemez demek istiyor. Bu iki alternatif söz konusu olamadığına göre kendisiyle doğru yanlıştan ayırt edilemediği için de taklit de bilmenin bir yolu değildir. Yani e, biz taklit yolu ile de Allah'ı e, bilemeyiz. Yani akıl yürütmeden, daha önce gelen ataların dinini ya da e, selefin öğretisini doğrudan taklit ederek, akıl yürütmeden, alıntılayarak da biz bu neticeye ulaşamayız. E, dolayısıyla başka bir yol kalmaz burada neyi reddetti zorunlu bilgiyi Allah'ın zorunlu olarak bilindiği iddiasını reddetti bunu bunu söyleyenler var Allah'ın görüldüğünü gözle idrak edildiğini görülebileceğini iddia edenler var bunları reddetti Bir taklit yoluyla Allah'ın bilinebileceğini iddia edenler var onlara da nefrettir dolayısıyla ne kaldı geriye? Şimdi sebebe taksim yaptı. Yani olmayacak. Bütün seçenekleri iptal etti. İmkansız bütün seçenekleri iptal etti. Geriye tek bir yol kaldı. O da akıl yürütmeden başka bir yol kalmaz. Nitekim bu problemler zuhur ettiğinde kendisine yönelilen bir açıklığa kavuşturma yoludur. Olan bitenler hakkında istişare ve problemler üzerine fikre dayalı münazara da bunun bir parçasıdır dedi. Ee, yani şimdi kelamda bu işte kelam bu. Yani biz bu istidlal, yani bunu temellendirebilirsek ancak kelam e, yapabiliriz. Allah zorunlu olarak bilinmez, duyu verisiyle de bilinmez. Ancak biz e, duyu verisi ve haber üzerine inşa ettiğimiz bir istidlal ile, bir e, nazar ile, akıl yürütme ile ancak Allah'a e, ulaşabiliriz. Dolayısıyla da marifetullah vaciptir. Marifetullah'a götüren akıl yürütme de insan için vaciptir ve akıl yürütme de ancak şek ve şüpheyle olur. Dolayısıyla evvelüme yecibu alel abdi eşşek kü kula ilk gereken şey şüphe etmektir, şüphedir. Yani insan şüphe ettiği için, yani zanlı galip yani bir konuya dair bir kanaati olduğu için ancak bir sonuca varmayı, bir konuda konuya bir bilgi ulaşmak için hareket etmeyi tercih ede bilir O yüzden şüphe çok mühimdir yani bu bütün hareketi vermesi bakımında Evet burada kalalım isterseniz daha fazla daha ayrı bir şey açmayalım bu akşam bahis açmayalım teklif konusunu e, teklif konusunu böylece bitirmiş, temellendirmiş olduk. Burada bir Fatma Zehra'dan bir soru mu geldi? Ee, Cumhur Bey, devai, devai bak şöyle yazayım, şuraya yazayım. Bu, buldum hocam. Heh, Hüme mu? Hümeyre Hanım da şey yaptı, yardımcı oldu. Devair, evet. Aha. Nakil ile bilinme nasıl? Sadık Ava. Şimdi bakın aslında İki üç bilgi türü diyorlar da yani kelamda hani, hava sız şey ve asbabül ilmî lil değil mi? Bu Nefsî Akaid'deki cümle. Ve asbabül ilmî lil yani insanların ee, bilgi edinme yolları yöntemleri üç tanedir. Ancak bunlardan bir tanesi insanın içindeki bir mekanizmaya karşılık geldiği için esasında iki tanedir bilgi edinme yolu. Birisi duyular, ikincisi haber. Akıl bunları işliyor. Ee, yani nakil dediğimiz şey haber esasında. Bu haber sadık, bu haberin bir türü sadece. Ee, haber de ikiye ee, elhab e, El haber, el mütevatir, haber. Ee, yani tarihi veriler bunlar. Her dönemde yalan üzeri birleşmeleri mümkün olmayan insanların naklettikleri veriler tarihsel veriler. İkincisi de el haberul müeyyed bil mucize ee, yani mucize ile desteklenen bir elçinin el haber, rasul el müeyyed bil mucize ee, yani mucize ile desteklenen bir elçinin getirdiği haber. İşte bu ayet, hadis, nakli bilgi buraya karşılık geliyor. Haber teorisi içinde yarıyor nakli bilgi. Bunu ayrıştırmamız lazım. Yani kelamda haber dediğimiz şey sadece dini bilgiye karşılık gelmez. Yani haberi sadık, haber-i sadık denilen şey sadece dini bilgiye karşılık gelmez. Dini bilgi, nakli bilgi bunun içinde şer'i bilgi bunun içinde iki şubeden bir tanesidir. Yani peygamberin getirdiği bilgi, ayet ve hadis diyelim ya da vahiy-metlu gayrim, vahiy-gayrimetlu diyelim bir teoriye göre, bir tasnife göre. O bakımdan eğer biz ister bu haberin iki türünden herhangi biriyle bir bilgi elde edelim, dıştan bize böyle bir veri gelsin isterse duyu ile bizde dışarıdan bize böyle bir veri gelsin her iki halde de biz bu iki veriyi akıl ile ayrıştırmak durumundayız. Akıl bir kere sadık haberi kazip olandan doğruyu yanlıştan ayırt eder bir de akıl duyu verilerindeki yanlışlıkları da ...tahkik eder, onları da denetler. Ya yani Mesela... ...gözle gördüğünüz şey... ...uzaktan mesela cisimler... ...küçük görünür... ...ama akıl... ...onların küçük olmadığını bilir. Mesela güneş topunu... ...avucunuzun içine alabilirsiniz ama akıl bilir ki güneş aslında... ...avucun içine sığmaz. Yani... ...müşahede verisinden kaynaklanan hataları ya da eksiklikleri... ...yanılmaları... ...illüzyonları... Akıl böylece tahkik eder ve denetler. Bunun ötesinde akılda da zorunlu bilgiler vardır. Mesela matematik böyle bir şeydir. Oran orantı, işte, küçük-büyük, parçanın bütünden küçük olması, bütünün parçadan büyük olması gibi veriler de söz konusudur. Böylece bu haber ve duyu verisi akıl tarafından Doğru bir şekilde işlenerek istillal e, söz konusu olur. İstillal gerçekleşmiş olur. Bilmiyorum Fatma Zehra, sen bunu mu kastettin ama ben bunu söyledim yani. Neye niyet, neye kısmet diyelim. Evet arkadaşlar, var mı başka? Sormasaydım e, olmazdı. Mutlaka sormam lazım. Hocam e, chat kısmında bir soru daha var. Mahmut Atam hocadan bir soru gelmiş. Birazcık daha yukarı çıkarsın. Ha yukarı, ha. Teklif halkıysa şart verecek. Allah'ın şartları. Şimdi e, tabii e, eşariler de bunu hem eşariler de bütün ekoller yani e, Allah'ın bir takım yani teklif şartlarını, teklif ortamını oluşturması gerektiği hususunda ittifak ediyorlar. Buradaki farklılık e, birisi Mesela Muhtezide bunu vücup Allah ilkesiyle temellendiriyor. Bunun Allah için zorunlu olduğunu söylüyor. Eşverilerin en temelde karşıtıkları ilke de bu zaten Allah'a herhangi bir şey yapmayı ya da yapmamayı vacip kılmaları. Yani bu bu şartların mevcudiyeti konusunda bir farklılık yok mezhepler arasında bildiğim kadarıyla. Şimdi şunu, ahlaki değerlere uygunluk şartını, ben bunu anlamadım tam olarak neyi kastediyorsunuz. Ahlaki değerlere uygunluk şartını aramamalarının gerekçesi, onu açarsanız belki bir şey söyleyebilirim o konuda. Heh. Bu da Mehmet Şirin Sürmeli söylemiş teklif anlamında ortaya koyduğu hususlarla adalet anlayışını nasıl bağdaştırabiliriz? Herkesin aynı olaylara mükellef kılınmaması veya bazıları ha, şimdi bu tamamen e, İvaz teorisiyle ilgili. Geçen e, derste de e, konuştuk. E, şimdi burada bir eşitlik yok ama bir adalet var. Yani herkes e, aynı şekilde, aynı türde aynı e, e, e, zorlukta olaylarla karşı karşıya kalmıyor. Rabbim bazlarını daha çetin imtihalara maruz kılıyor. bunu ancak ivaz teorisiyle aşıyor mu'tezile. Yani Allah ötede bu dünyadaki imtihanın yapısına göre bir karşılık verecek. Bir derece kişi eğer buna sabrederse, buna katlanırsa ötede mutlaka ivaz olarak bu ona verilecek. Yani ekstra bir lütuf gibi, ekstra bir karşılık gibi bu aradaki denge, adalet mutlaka sağlanacak ve hiç kimseye haksızlık edilmeyecek. Ama el-i açısından Allah için böyle bir şey zorunlu değil. Ama onlar yine bu dünyada çekilen bütün meşakkatlerin, ve sıkıntıların ötede karşılığını göreceklerini söylüyorlar. Yine burada temel e, mesele e, yine zorunluluk mutezile'nin bütün sistemindeki temel e, unsur yani zorunluluk e, bunu yapması da bu ivazı vermesi de Allah için zorunludur mutlaka bunu yapması gerekir. E, teklifin içeriği insani adalet ve hikmet gibi değerlere uymak zorunda değil eşaylere göre. Bunu ha yok. Ben o kanadlı değilim. Teşekkür ederim. Şimdi biraz daha anlaşılır olduğu. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Yani Allah dilerse kula, işte önündeki dağı havaya kaldırmakla da yükümlü tutabilir. Evet. Yani teklif malayurtak yani kişinin güç yetirmesi yetirmesi mümkün olmayan hatta Allah'ın adaleti ne bizde daha doğrusu adalet denildiğinde bizde oluşan bilgili uyumlu olmayan bir takım şeyleri de ondan talep edebilir demek istiyorsunuz herhalde hani Allah için ahlaki bir ilke söz konusu değildir ahlaki olmayan bir takım unsurları da bir takım hükümleri de insandan talep edebilir demek istiyorsunuz herhalde. Eğer doğru anladıysam şöyle söyleyeyim. Heh, tamam, iyi. Hani bu İlhami Güler Hoca'nın Allah'ın ahlakiliği meselesindeki şeye geldik. Ben bu aklen böyle eşarilere göre ama vakada böyle değil. Yani realitede böyle olmadığını söylüyorlar. Çünkü Allah da realitede böyle olmadığını söylüyor. Yani Allah'ın ben her şey yapabilirim demesi akli imkan mertebesinde onun kudretine atıfla ancak dikkate alınabilir. Yani e, Allah orada gücünü vurgulamak için bunu söylüyor. Şuna benziyor bu hani bir hocanın bak hani sınıfta bir gevşeklik gördüğünde bir kayıtsızlık gördüğünde bak ayağınızı dikkat ayağınızı ee, neydi o den kalın hepinizi bırakırım demek gibi bir şey. Ama hocanın herhalde bütün sınıfı komple bırakması hikmete uygun bir durum değil. Fakat bunu niye söyledi o kişi orada hoca? O sınıftaki gevşekliği, kayıtsızlığı çözmek, kendi kudretini vurgulamak için kendi kudretinden istedle akli imkanın sınırları yoktur. Tanrının gücünün sınırları yoktur. O her şeyi yapabilir. Ahlaki bir ilke de ilkeyle de kayıtlı değildir. Çünkü bu ilke koyan kişi var, İlke koyan varlık kendisi olduğu için ancak realite de asla böyle değildir. Yani de evrende bir düzen olduğunu benimsiyorlar. Allah'ın bu düzeni kurduğunu Adetullahı kabul ediyorlar ve Allah'ın bizde e, aksini yapmayacağı kesin demeyeyim ama büyük oranda mucizeler dışında asla aksini yapmayacağı bir düzenin varlığı konusunda insanda bir alışkanlık yani bir adet oluşturduğunu kabul ediyorlar ve Allah'ın bu adete asla aykırı hareket etmeyeceğini de kabul ediyorlar ki bunun tek istisnası vardır nakizul ade ya da harikul âde denen mucizedir. Allah mucize dışında koyduğu kuralları ihlal etmez. Ancak bu Allah'ın kudretine nispetle temellendirilir. Mu'tezle de Allah'ın adaletine nispetle temellendirilir. Yani arada bir kavramsal farklılık var. Yoksa buradan Şöyle bir netice çıkmasın, Eşarilerin tanrısı keyfeme yaşadır, dilediğini dilediği gibi yapar. Realitede böyle mi yani, öyle karmaşık bir yapı ortam mı var? Yani ee, öyle bir şey yok. Bir, bir kural var, bir düzen var, ta öteden beri ilk insandan itibaren ortaya konan belli ilkeler var, o ilkeler varlığını sürdürüyor ve hiçbir müminde bunun tersini olabileceğine dair bir bilgi de yok yani. Yani şöyle düşünebiliyor muyuz? Yani Bugün mesela domuz eti yemek haram diyelim, yarın bunun helal olabileceğini hiçbir mümin herhalde öngörmez. Çünkü bunun olmayacağı noktasında insanda bir adet, bir bilgi, bir alışkanlık oluşturulmuştur. Ama bu bir alışkanlıktır. Ee, yani ee, Allah dilerse, yani ilahi kudrete atıfla söylüyorum yine bunu, o ilkiye atıfla söylüyorum. Allah dilerse bunu değiştirebilir bilir. Değiştiremeyeceği bir alışkanlık da değildir bu ama değiştirmeyeceğine dair bizde kesin bir bilgi oluşturmuştur. O sebeple bir ahlaki e, a, yani burada keyfi bir tanrı anlayışı, ahlaki ilkelerden yoksuz, kayıtsız, ilkesiz bir tanrı anlayışı asla ve kat'a ortaya çıkmaz. Yani ben eşyari tanrı anlayışının da böyle bir ahlaksızlığa, kadir mutlak tanrı anlayışının da böyle bir kayıtsızlığa, ilkesizliğe ya da ona nispetle Evrende belli bir kaos ve düzensizliğe, kötülüğe sebe sebebiyet veren bir yapıya imkan verdiği düşüncesini benimsemiyorum. Onu da burada belirtmiş olayım. Evet, belki soruyu çok aşan bir cevap oldu. Öyle. Belki de soruyu soran tam olarak bunu mu kastetti bilmiyorum ama ben anladığımı en azından söylemeye çalıştım. Ama iyi yani bizim istediğimiz konuyu tamamlayıcı böyle mütemmim bir de soruydu. Teşekkür ederim. Hem Fatma Zehra hem Mahmut Hoca'ya, hem ee, Mehmet Şirin'e, evet. Tamam mı? Evet, Mahmut, evet. Ee, kıymetli hocalarım, saat 11'e geldi, geçiyor. Evet, pazar akşamı. Ee, burada bitirelim isterseniz. Kafi miktar soru da almış olduk. E, haftaya lütuf ve elem konusu var. E, bunları sanıyorum daha hızlı geçeriz. Lütuf...